Evet şimdi e, Algorand'ın e, testnetindeki son blok numarasını alarak bloklar ilerledikçe görsel bir arayüzle rastgele böyle bir yağmurlu bir yağmur damlası gibi bir e, simülasyon bir canlandırma yapan bir uygulama yapacağız. Bunu Vue.js ile yapacağız arkadaşlar. Ve yine bu görsel kütüphanelerden de faydalanacağız. Bakın şu an Algorand testnet'teyim ben şu an. Bakın şu an e, sonu 18 19'a geçti. Şimdi burada 19'a geçtim. Her bir blok ilerledikçe bu burada rastgele bir yerden aşağı doğru bu şekilde bir çizim yapan bir uygulama bu arkadaşlar. Şimdi bunu nereden kullandık bu projeyi nereden faydalandık onu ben göstereceğim sizlere. Şöyle açayım ben. Algorand'ın developer sayfasından faydalandım arkadaşlar ve burada Real Time Block Visualizer with Vue diye bir proje var ondan faydalandım. Diego Seyit Ana'ya Mansilla tarafından yazılmış bir proje ve şöyle gelelim bakın algorant javascript sdk'in kurulması lazım olduğunu söylüyor. Bunu zaten birazdan kodlarda da göreceğiz. purestack'in api'nin olması gerekiyor. Vue'nun bilmesi gerekiyor. Ve bir de görsel olarak p5 kütüphanesinin kullanılacağını söylüyor. Ve vücud stüdyo'nun javascript'a kullanımı için de ilave dokümanlardan faydalanabilir diyor. Şimdi bakın environment'in kurulumu için Vue'nun kurulması lazım. Vue'n de kurmak için arkadaşlar şöyle geleyim ben şuradan. Hemen e, Vue.js tutorial'a gelelim. Installation kısmına gelelim Vue'nun ana sayfasından. Baş aşağı doğru geldiğimizde Node ile işlem yapacağımızdan dolayı npm'de npm install Vue diye bir komut çalıştırdık mı? Artık bizim Vue erişilebilir bir şey oluyor arkadaşlar. npm install Vue VU ile biz bunu e, çalıştıracağız. Vue'yu bu, buradan kuracağız arkadaşlar. Tamam, devam ediyorum. Şöyle geri geleyim büyüklü şimdi gelelim yine kurulma devam ediyoruz bu kuruluktan sonra create algı bu şekilde bir isimle biz kodu oluşturunca arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben hatta bunu aşama aşama yine beraber yapalım kod burada e bu da burada şöyle dursun burada şu algı bu benim çalıştığım proje burada ama biz yeni bir isimle yeni bir tane oluşturmanı şöyle ay diyorum arkadaşlar açtık ve buradan CD şöyle desktop dedim buraya geldim bakın bu ismini v vermiş ben e, çalıştırdım ki göresiniz. şimdi v2 diye bir isim vereyim ben buna masusunda zaten v var v2 diyorum ve şöyle kurulum sirbazının ilerlemesini istiyorum ben şimdi e, burada ben v2 mi olsun v, evet v iki kullanıyorum ve kurulumun olmasını sağlıyorum kurusun. Can kurulum aşamaları devam ediyor. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bir de şu an Vue'nun sihirbazı kuruldu. Vue 2 diye bakın şurada hemen görelim. Şu aşağı indirelim şu. Kimse Vue 2. Yeni projemizi burada oluşturduk. Şu an bir Vue template'i oluşturdum. ben bir de şöyle NVM listle ben hangi eee versiyonu kullandığı göreceğim. Bakın 17 versiyon kullanıyorum ama ben 16'ya geçiş yapacağım arkadaşlar. E, kodun daha stabil çalışması için versiyon düşürmesi yapacağım bunun için MVM use diyerek 16 13.2 mesela seçiyorum arkadaşlar. Bunu yaptık şimdi arkadaşlar. Evet. Bu da böyle yaptık da şeyde garanti olsun diye devam ederiz. Şimdi bakın biz Desktoptan şimdi cd algo şöyle iki seçiyorum. Artık iki 2 içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu kod ile açayım. Vücudu Şöyle şunu kapatabiliriz şöyle bir önce şuna bir bakalım arkadaşlar bir, bir Vue projesi oluşunca şurada source kısmında bakın ana sayfamız Vue olacak şekliyle bir hello world gibi bir uygulama var burada arkadaşlar ve burada şöyle bir isim, name, component hello world'u alıyoruz hello world'u alacak şimdi burada ee, şuradan hello world'e gidelim komponentler içerisinden şöyle baktığımızda görsel arayüzü olan bir kod olduğunu görüyoruz ve burada şöyle e, kodlar kısmında da şöyle server komutunu kullanarak da biz arkadaşlar npm run kullanarak da sayfayı yayınlayabileceğimizi görüyoruz hemen hatta dilerseniz şuradan şöyle şuradan bir terminal new terminal diyeyim yine şurada nvm listi bir daha arkadaşlar büyük 17 yine evet geldi biz buradan nvm100 neyi kullanacağız arkadaşlar şu 16 13 2 kullanacağız bunu yaptım. Şöyle açtım arkadaşlar. Tamam artık oldu ve burada bakın şurada server gördük ya evet. Diyoruz ki e, mpm RAM server diyorum arkadaşlar. Şöyle gerekli modüller kursun evet 80, 81. biraz önce 80, 80 değil. 80.81 de yeni bir sayfada. Bakın bunun Açılış sayfası bu şekilde. Varsayılan bir Vue projesi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle, şöyle bizim projemiz oldu. Şurada bizim günün sonunda yapmaya çalıştığımız, uğraştığımız projemiz bu arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam. Şimdi bu işlemler devam ediyor. Şimdi koda gidelim arkadaşlar. Büyük aldık. Şimdi bizim burada, bakın e, geldik burada. Kod burada çalışırken, bakın bu terminalde çalışsın. şuradan yeni bir tane daha sayfa açayım ben. Şurada şimdi şöyle bir görsel olarak küçülteyim. Bakın bazı kütüphaneler kurmam gerekiyor. Dependence'ler bakın. Bunlar var sadece herhangi bir kütüphane kurulmadı. npm install algostk'yi algodan daha önceki projelerimizde de biliyoruz. algostk bir Vue vp5 p5 da görsel çizimlerde kullanacağımız kütüphane. Şöyle şey yapalım. Hatta vp5 sayfası da yükleme yapılırken şu p5 tutorial sayfasından da gidip bakın burada kalmaz çizimi nasıl yapılır. Bakın burada şöyle burada editor pbs sayfasında şöyle yazarak çok basit bir şekilde setup yaparak kritik canvas gerek 400x400 e boyutunda bir canvas oluşturmuş ve içerisinde background 220 olacak şekilde bir elips çizmiş 50, 50 50 80 80 şöyle bir draw yapmış ve hemen bakın burada bir çizim oluşturmuş bir şekilde. Bunu da kullanarak birçok projede bakın şu şekilde yine eee canvas elips çizerek böyle bir proje var. Birçok uygulamayı burada siz de kendi özgün yorumunuzdan kullanabilirsiniz arkadaşlar Dokumentasyonu da güzel F5 bir görsel çizim kütüphanesi Şöyle devam ediyorum arkadaşlar Burada bakayım Evet kurdu gerekli kütüphaneler kurdu Şimdi ee, bu, Bakın kurulumu yaptık tamam devam ediyorum Evet temel bir view app'ı yapmamızı istiyor Bakın burada diyor ki ana sayfada app'ı kısmında Şöyle bir algoviz view diye bir tane ben ilave bir şey indireceğim kütüphaneler içerisinde algoviz olarak görselleştirmek için şimdi ben şu template'i ben buradan bir template'i alayım şuradan şöyle şuradan kopyalama yöntemiyle ve ben projemde appv'ye gidiyorum ve buradan şimdi kurumu devam ettireceğim evet hatta şey söyleyeyim şu node'da biz run server demiştik arkadaşlar şunu şimdi durduralım çünkü çok işlem yapacağız şimdi bakın bunu bir alayım kodada beraber bakalım şurada şöyle yapayım ben AppVue kısmında hello world sayfası var diye bunu komple siliyorum yapıştırıyorum şimdi Bu ne yapacak bakın Bu template de bir div alacak app olarak ve AlgoViz'i ana sayfa oturtacak Ve burada import olarak burada komponentler içerisinden AlgoViz.vue diye bir kütüphane şey, dosyan olduğunu söylüyor Hemen onu da oluşturacağız Komponentler içerisinden new file diyorum Yapıştırayım buraya Kaydedeyim bunu tak diye gelsin Tamam onu oluşturacağımızı söylüyor Bakın bunu ne diyor Komponent AlgoViz'i al bunu kullan Bu kadar bakın Tamam devam ediyoruz şöyle. Credit 5 ve bu Algorand içerisinde gidiyoruz. Bakın bir template oluşturuyor. Ve last block ID diyor. Bakın last bakın son son blok numarasını alıyor. Ve Algorand'dan update status'a da gidip alacak. Şimdi Algorand'de de bir kütüphane varmış demek ki onu da anlıyoruz. Algorand'ı da indirecek. Bakın burada da Algorand'e yeni bir tane daha yine indirecekmiş. Onu da görelim. Component'in içerisinde çünkü aynı dizinde bakın. Algovis'in olduğu yerde bir de algorantya bir şey de varmış. Onu da gördük. Ben şimdi bunu da bir kopyalayayım. Şöyle. Şu algor- Burada şöyle. New file diyeyim. Şunu şöyle. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. tamam, Algovis. Şu bizim. Algovis bu. Algovis'in içerisindeyiz arkadaşlar. Algovis'deyiz. Evet. Bunu alıyorum ile bunu da buraya yapıştırıyorum şimdi bakın bu ne yapıyor? Evet buradan daha güzel okuruz. Bakın bir header oluşturmuş last block id'sini alıyor ve algorant'tan da last round'un bakın bilgisini gidip last round olarak algorant'ın içerisinden bunu alıyor. V5 ile de setup'tan bakın draw yöntemini kullanacağını söylüyor V5. Ve bunu bir şekilde şimdi O zaman bakın V5'i ve algorandı indirecek. V5, v kütüphanesinden hazır gelecek algorant'ın da algorant bir e, başka bir dosya oluşturacağız ben şunu kopyaladık dediklere evet buradan geldik aldık draw aldık tamam bunu yapıştırdık şöyle gelelim export defo bakın komponentlerden bu 5 ve algorant alacağını söylüyor data last roundu şimdilik parametre olarak alacak metaforak olarak setup draw ve update status bilgilerini alacak script bu şekilde arkadaşlar template geldik bakın burada v5 biz komponent iki tip eventi draw ve setup eventlerini yani çizim ve kurulum eventlerini içeriyormuş v5'te ve setup'ta Even trans once bir kere çalışır, is typically used for initialization for creating a program. Programın ilk açılışındaki hazırlık aşamasında çalışır. That does not need to loop. Herhangi bir loop yapmaya ihtiyaç duymadan kodun tekrarlamaması için bunu iş yapıyor. Ve Draw'da Eventrans, repeat, the, tekrarlı bir şekilde ve animasyonunu gerçekleştirmek için Draw metodunu kullandığını söylüyor. Ve burada P5'teki bu fonksiyonları kullanmak için P5'in kendi dokümantasyon sayfasına gitmenizi öneriyorum diyor. Şimdi, Algorand Kütüphanesi'nden de yine Algorand diye bir sayfa da oluşturucudur burada. Bakın diyor ki bu komponent ile de we will emit last round. Bakın son bloğu alacağız. Event, we the last block to every yeni bir her bir blok oluştuğunca algorant te testnetinde veya net hangi işlem yapıyorsak bunu kullanacağımızı last round bilgisinden faydalanacağımızı Eğer bunun için de eğer yani event handling dokumentasyonuna gidip olay tetikleme kısmından bakabileceğimizi söylüyor. Ve script kısmında da temel yapıyla burada yukarıda bahsettiğimiz işlemleri göreceğimiz ve burada V5 ve Algorand komponentlerinin import edilmesini ve 3 gerekli metodun daha sonra da kullanacağımız bu metotlar. Şunlar işte hangisi update, status, draw ve setup rast ediyor. Bu script'te de bunlarla alakalı işlemler yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi bir de burada geldik evet Algorand V kütüphane şey, sayfasını oluşturmaya geldik. Hemen şunu alayım ben. Bu da Algorand'ta bağlantıyı sağlayan yani purestake kullanarak arkadaşlar şöyle dendiğim. Bakın bilgilerinden faydalanarak algorantın klant bağlantılarını yapıp ve waitfor'un yeni bir biloğun oluşmasını bekleyen metodunu çağırarak last round'u gidip last round bilgisini alarak doğru olduğu last round'u durmadan emit etmesini, getirmesini istiyor. Bu da bizim algorantla bağlantıyı kurup ve şöyle göstereyim birazcık büyütelim. Algorant bağlantısı kurduktan sonra da durmadan algoraptaki en son blok numarasını blok zincirdeki last round'u getiren kısım burada API key ihtiyacımız var arkadaşlar bunun içinde şöyle biz şuradan bakarız. Burstake'in sayfasına gidiyorum arkadaşlar benim Burstake developer portalına girip eğer şeyse signing yapmamız gerekiyordu Burda developer.pustake.io sayfasından ben kendi API keyimi buradan alıyorum ve şurada Şurayı silerek bunu burada yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burası algorantla bağlantı sağlayan ve bağlantıyı kurduktan sonra da waitfor'un yeni bir bloğun oluşması için bir metot çağırıyor bakın burada. burada Ve bunun sonucunda da şöyle last round bilgisini alarak bize zaten bu bilgi last round yani durmadan tetklemelerle biz zaten çizim yapacağız. Burada amaçlıyorduk. Bunu da buradan aldık. Tamam. Şimdi devam edelim kodumuzu incelemeye. Ee, şuradan aldık ee, kalemize gelelim Evet şimdi bu, bu kısmı da aldık ve geldik buradan evet Bakın düşen blokları evet göstermek kısmında Şimdi biz burada data kısmında biz Algovis komponentine tekrar geri döneceğiz arkadaşlar Bakın şurada e, bu kısmı bir daha bir bakalım oradan devam edeceğiz şimdi Algovis kısmında bakın bu ne yapıyor last blok ID'sin last round'tan alacak last round'ta last bakın burada last round'da bir metottan olacak ve bunu Gidip algorantla bağlantıyı kurduktan sonra AlgoViz'de bu 5 ve algorantı aldı lastronutu alacak şimdi burada metotları çağıracağız bağlantıyı kurduk gittik algorantın içerisinden de lastronutu bilgisini aldık lastronutu aldık şimdilik boş fakat burada setup draw ve update status bilgilerini güncelleyeceğiz arkadaşlar şöyle gelelim bakın burada default data kısmında yani bizim alacağımız last round data kısmında bakın şu bit ve height bir çizim alanı oluşturuyoruz 600 600 size 20 blok olarak boş küm olacak şekliyle ben data bilgiyi bu bilgisiyle şöyle işliyorum şöyle format döküm diyeyim buraya tamam ve last round undefined yine aynen kaldı sonra geldik bakın setup kısmında yani şuranın projenin setup kısmında metot olarak bakın scratch'te create canvas'ta dis w ve this h kullanarak ve Frame Rate'i 1 saniyede 1 tane olacak şekilde background 255 beyaz olacak şekilde no stroke yöntemiyle ben bir metot oluşturuyorum şurada arkadaşlar metotların içerisinde hemen metotlara geliyorum şöyle setup'tayız şu setup'ı olduğu gibi şuraya bunu yapıştırıyorum arkadaşlar şöyle tamam güzel ve geliyorum draw kısmındayız draw'da da arkadaşlar bakın şöyle şu draw'da aynen alayım Bak o setup kısmı da şurada Draw'da Arkadaşlar Şöyle Draw'da burada bakacağız Şöyle Bakın burada da background yine bir, Hafif bir grimsy bir ton verdi Diz blokta da çizim yaparken Bak bloğun yesin durmadan 1 artır Yani y'yi ne yapıyor? Kaydırma gibi Fil ile blokun kırmızı yeşil ile olarak doldurup Bakın burada rectangle X'i bakın burada size olarak Burada bir her bir blok için bir Kutucuk oluşturup böyle hafif hafif hafif kayma Yapma, şey yapar ve update status'ta da bakın burada bir renk tonlaması getirecek arkadaşlar. Bakın çok güzel burası. Update status şöyle şimdi get random diye bir fonksiyon da var. Bunu alıyor. Bakın bu random bir renk tonu için bunu alıyor arkadaşlar. Şurada şöyle yapayım şöyle update status'tan önce şurada şöyle bu matematikte random bir renk getiriyor bu renk için ve bu matematikteki bu bilgiyi kullanarak update statüsün bakın şöyle burada anlatacağım şöyle geldik update statüsü alarak evet, şöyle yapıştım bakın bu ne yapıyor biliyor musunuz last round'un aydısını alıyor bakın y 0x random get run şeyle bakın size alıyor herhangi bir alan tespit için ve buna göre Bakın getrand'ın int 255'le arasında renkler olacak şekliyle renk RGB yani red green blue renklerini alarak bunu şey yaparak ve burada new blok şöyle geleyim ben console.new blok bu şekilde olarak blokları push ile disk blokların blokların içerisinde yerleştiriyor durmadan yani ekranda her bir last durmadan blok zincirde yeni bir tane blok oluşturdukça rastgele bir yerde rastgele bir renk ile kutucukların gelmesini ve saniyede bir ilerlemesini sağlıyor ve bunların aslında şu algoritmin tamamını ben garanti olsun diye işte matasla yapmak için çalışıyor. Ben bunu alıp buradan bunu burada yapıştırıyorum. Bu şekilde biz kodumuz üç bölümden oluşuyor arkadaşlar. App Vue'da dikkat ederseniz algoritzi e aldık. Algoritmin içerisinde de biz geldik. Algoritmin içerisinde de algorant ve bu 5 kütüphanesini kullandık. Algorant'ta ana bağlantıyı kurduk. First e, blok zincire bağlantı yaptık ki biz şu an test.net'e bağlantı yaptık. mainnet yapsaydık, mail.net de, de bağlantı kurardık arkadaşlar. ve buradan buna göre last round bilgisini buradan aldık. ve bu algo vizde de şöyle geldik. bakın 600-600 boyutunda bir alan oluşturdu. ve katman olarak size 20 dedi. şöyle metotlarda da kurulumda krit canvas oluşturmasını, frame rate'in saniyede 1 olmasını ve backgroundun beyaz olmasını stroke işlemine tabi olması ve süreçte background'u yeni bir hafif bir griton getirip bunun üzerinde arkadaşlar dikkat ederseniz blok sayısını artırarak durmadan blok kalarının renk RGB renklerini alacak ve burada da şu blok kalarını random yapacağız ve bunun x bilgisini size ile oluşturup y bilgisi size ile oluşturup bu size'ı işlemesini sağladık ve burada rastgele bir sayı oluşturarak update işlemine göre get random ile bakın renkleri RGB burada renk alıyor ve burada da x konumu da yine random int kullanarak bir size'nin bakın bitler size'nin de herhangi bir alan olmazsınız sağlayacak şekilde bu şekilde bir işlem yapıyor ve bunun sonucunda da şöyle söyleyeyim ben yine evet 881 portundan şöyle kontrolle gidelim biz gördüğünüz üzere blok id geldi bu blok id'ini nereden aldı bakın burada yine bir tane almıştık şunu kapatabiliriz şu da bizim daha öncekilerden şey bilgi. Şu an biz buradayız. Aslında numaralar yakın. Tamam. İlk açtığım sayfa burasıydı. Şimdi ben şuradan bir ineyim aşağı. Şuraya geleyim. Bakın şu an biz şöyle. Bakın 306. 306 şu an buradayız. Bu şekilde bir blokta animasyon yaptık. Durmadan bakın resle, renkler rastgele geliyor ve renk tonu hafif, hafif hafifleşiyor. Her saniye birbiri düşüyordu ya bu şekilde bir güncel bir renk geliyor. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar. Şöyle bir koda gidelim. Yani ne oldu böyle çok oldu. Ee, şunu kapatayım pardon. 80, 81. Evet biz buradayız arkadaşlar. Şöyle buradayız. İşlemi burada görebiliyoruz. Şu neydi? İki kere açtık? Bunlardan beni kapatsak ne yaparız? Ya Çalışıyor. Şimdi. Şimdi biz burada bunu böyle yaptık. Dilerseniz bunu bir de e, bu ilet edelim arkadaşlar. Şöyle ben bunu Ctrl-C ile durdurayım. Bakalım sayfa çalışma devam ediyor mu? Dur. Evet gördüğünüz gibi gitti. Bu 8081'de bir önceki projeydi. Ee, ona bakalım. Şurada bir işimiz yok. Şimdi bakın. Bu kaç 8081? Bu bitti. Tamam. Ee, başka bir sayfamız var. bence kontrol edelim belki bura gitmiştir evet buraya gitti tamam şimdi ben bunu şuraya geldik bakın arkadaşlar biz burada kodlar yazarken özellikle şu package.jsine geleyim ben bakın biz npm e, run serve diyerek biz bunu servise verdik yayını aldık şimdi npm run build diyorum arkadaşlar npm run build diyorum ve şöyle building in production'da bakın not module public şimdi bakın build üretimi hazırlanıyor Evet File oluştu bakın burada dist diye bir klasör geldi arkadaşlar dikkat ederseniz dist Artık burada dist olarak geldi Şimdi ben buradan bakın cd istiyorum arkadaşlar içine gidiyorum Ve buradan şimdi search'ün kurulumuna bakalım isterseniz Search'te bir kütüphane e, modül oluşturma e, statik web sayfası için bakın search diye bir şey yazıyor arkadaşlar Search Search npm search yazar bakta npm search diyelim Bakın search aslında ne olduğunu şimdi buradan bakacağız. Bakın de distes CLI client for the search bakın Hosted service. Evet bir yayınlama servisi. it's get installed when you run npm install g bakın npm install dist search yazarsak bunu kurmuş oluruz. bu şekilde kurulum yaparak biz bir bir web sayfası yayını yapabiliyoruz. Şimdi bunun için ben şöyle geleyim ben. Şimdi distedik ya burada. Şimdi burada ben search'ı aynen yazıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı kaynak evet sayfanın ismi ne olsun diyelim ki işte algo işte viz diye bir şey alıyorsun. Şimdi algo viz search bir isim verdim. Algor viz oldu pardon. Sıkıntı değil. Evet bitti. Şimdi ben bunu alayım arkadaşlar. Yepyeni bir web sayfası açtık. Şöyle geleyim ben Şöyle bunu yapıştırayım Gelsin Son blok bakın evet blok ailesi geldi sayfalar kaymaya başladı Artık bir web sayfası yaptık arkadaşlar Ve şu an gördüğünüz gibi ee, Şu an bakayım şu sarfayı yenileyim Testnet'teyiz Gelsin evet Bakın 364 364 gelecek şimdi bu şekilde gerçek blok bildiğini alarak her bir blok buraya gelince bu bloğu burada görselleştiren bir uygulama yaptık arkadaşlar Şimdi e, bu şekilde sayfamızda yayınlanmış oldu e, Kodu birebir sizin de e, çalıştırmanızı ve burada test etmenizi istiyorum Ve burada açtığımızda arkadaşlar şöyle buraya gidelim Bakın dökümantasyonu hakikaten çok iyi bakın Algorand'ın develop sayfasında Bunun gibi Birçok proje var Arkadaşlar mesela ben burada Gelip doğrudan işte Javascript Yazarsam Şöyle Arayayım ben mi Hatta burada tool'lar var Hatta onlarda da bakabilirsiniz e, Tool'lar ve projeler Şu bizim bunlardan bahsettik Döküman kısmına geldiğinizde developer Portalda, şurada ilk önce bir e, sdk'lere gidelim Ve Bu da javascript var first transaction işlemi için Burada yine GUIDE olarak kurulumda bir kitap sendbox'dan bahsediyor ama biz purestack'ten faydalandık sendbox'ın kurulumu çok vakit alıyor Bilgisayarınızda bildiğiniz algorantın bir demosunu indiriyorsunuz tabiri caizse Ve Burada npm install algo sdk ile bunları yapıyor Burada video dökümanlar da var bu arada arkadaşlar ee, bu şekilde işte hesabın oluşturulması Şöyle geldik Geldik burada i̇şte Transactionlerde bakın yine algotoken'da Server olarak localhost'tan yapıyor çünkü Bu şu yukarıda bahsettiğim e, Sandbox'ı kurduğunuzda Sandbox'ın bilgisayarında localhost'unuzda Bakın port 4001 portunda localhost'ta Bildiğiniz bir algorant'ın e, e, Klonunu bilgisayarınızda kurmanızı sağlıyor ve bunun sonucunda Şuralar daha önceki bilgilerin client'tan bakın account information'dan Adresten biz gidip Amount'u öğrenebildiğimizi yapmıştık ve burada Tutar göndermek için bakın make payment transaction Sajıcı parametreler Gibi birçok işlemi Burada döküman edilmiş haliyle burada görebiliyoruz arkadaşlar Sayfaya şöyle bloga gidelim bir de Blogda da Bakın birçok makale var burada tutoriallar var şöyle gelip Python'da yapılmış tutoriuller var Azure'da yani Bulut'ta yine yapılmış işlemler var çözümler bakın mesela Mora Games using rich rich de bir başka bir dil bunu da kullanarak algorantta ürünler, hizmetler çıkarabiliyorsunuz Oracle sorunuyla alakalı akıllı kontratlarda Oracle işlemlerini burada görebiliyorsunuz Article'lar çok fazla ben zaten şu an biraz önce okuduğumuz bir article'da arkadaşlar şöyle see all diyelim şöyle Bakın burada e, şöyle aşağı hatta şurada e, Search'ten de yine aslında şöyle javascript diyeyim Artıklılardan enter bakın burada TypeScript desteğiyle algılan javascript mesela bunu bir bakalım şöyle derseniz bakın ee, şöyle gelip e, TypeScript hakkında yani JavaScript'in tip özellikli bir projesi bu. Ee, burada Node.js kurulumunu geliyor. Şöyle Algorand s çağrılmasını, parametreler almasını ve projelerinde bunu bu şekilde kullanabileceğiz hakkında bir TypeScript'le devam edebileceğiz hakkında bir dokümentasyon bu. Burada hakikaten çok güzel dokümenti edilmiş e, makaleler var. E, şöyle mesela bakın mobil Signing Support. Yani bir mobil uygulama hatta isterseniz beraber bakalım. Bakın gelip burada e, algorant wallet ticumu e, burada ne yaptı? Bir, bir tane sign-up e, wallet connection integration sizin dapanıca mobil imzalama yeteneklerini getirdi hakkında bir ha, şey var. Wallet connectte bakın bir uygulamanın şöyle defterin böyle olduğunu burada bir hiçbir serverler üzerinden wallet'ın bağlantısının işlemlerinin ve burada QR kod ile e, veya status bilgilerinin, seçim bilgilerinin, oturum bilgilerinin burada alarak isteme gitmiş süreçlerini anlatıyor. Bu hakkında yine bir YouTube'da kayıt var. Oradan faydalanın ve burada wallet'ın bağlantıları hakkında da bilgiler var. Bunları inceleyebilirsiniz.